Kimyanın en önemli kavramları arasına gidip gelelim biraz. Avogadro sayısı nedir? Avogadro sayısı bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısıdır. Ve 6.02 çarpı 10 üzeri 23'tür. Şimdi böyle söyleyince kafalar biraz karışıyor. Ama devam edelim. Avogadro asası diyor ki aynı sıcaklık ve basınç altında eşit hacme sahip gazlar eşit sayıda molekül içerir. Yani diyor ki iki tane farklı gaz atomundan oluşan balonlarımız olsun. Biri hidrojen gazıyla, biri de azot gazıyla dolu ve ikisinin de hacmi aynı olursa içindeki tanecik sayıları da aynı olacaktır. Diyelim iki balonda 22,4 litre hacme sahipse tam tamına ikisinde de ayrı ayrı 1 mol tanecik var demektir. Buradan yola çıkarak demiş onu anlıyorum önce. Mol sadece bir sayıdır, 1000 gramı karşılamak için nasıl kilo diyorsak mol de kilo gibi bir kavramdır. Kendisi 6,02 x 10 üzeri 23 değerindedir ve çok büyük bir sayıdır. Epey büyük bir sayı ve bir o kadar da ufaklarla çalışıyoruz ki. Anlamanız için söylüyorum. Deminki balon örneğinde 22,4 litre gazda tam 1 mol tam 6,02 x 10 üzeri 23 tanecik var demektir. 1 mol bir avogadrodur yani. Molekül anımsattığı için hep karıştırılır ama mol sadece bir kavramdır onu bilmek yeterlidir. Peki nereden çıktı bu mol? O da aslında Nobel ödüllü birinden William Oswald tarafından ifade edilmiştir. Bunu daha iyi anlamak için ise atomik kütle birimini anlamak gerekir. Şimdi ortaya bir sürü şey saçtık ve hepsini toplayalım hadi. Aklınız hiç karışmasın çünkü bunların hepsi aslında bizim belirlediğimiz karşılıklar. Atomlar o kadar ufaktır ki onlarla çalışırken mecburen bizim kullandığımız gramdı, kiloydu, şuydu, buydu kullanamıyoruz. Ondan atomik kütle birimi diye bir şey belirlemişiz. İlk başlarda atomik kütle birimi seçilirken hidrojen atomuna göre hareket edilmiş. Denmiş ki her elementin atom kütlesi hidrojen atomunun tam katı olduğundan yola çıkarak basitçe düşünüp düz mantık her atom hidrojen atomlarından oluşmaktaydılar. Hidrojeni bu yüzden bir kabul etmişler. Bir atomik kütle birimi. Diyelim oksijen demek ki 16 tane hidrojen atomundan oluşmalıydı çünkü bir hidrojen atomunun tam 16 katı kütleye sahipti ama bunun tam uygun olmadığı anlaşıldı. Her atomu tam karşılamadığı ve küsuratların hesaba katılmadığından yola çıkarak hesaplamaları daha da kolaylaştırmak için karbon 12 elementi daha kullanışlı görünmüş. Aslında periyodik cetvelde belirlediğimiz 118 atomun bir tanesi diğerlerinin kütlelerini belirlemek için kontrol atomu olarak seçilmiş. En kullanışlı olanı da karbon 12 elementi. Karbon 12 izotopunun 12 atomik kütle birimi olduğu belirlenmiş. Yani bir atomik kütle birimi bir tane C12 atomunun kütlesinin 12'de biri olarak belirlenmiş. E tabi bu da yine hidrojenin bir atomik kütle birimi olduğu sonucuna gidilmiş. Sonra demişler ki sayılar büyüdükçe biz bunları gram ile açıklamalıyız. Bir tane hidrojen atomunun kütle spektrometre deneyleri sayesinde 1.662 çarpı 10 üzeri eksi 24 gram olduğu sonucuna varılmış. Sonra demişler ki bir tane hidrojen atomu bu ediyorsa bir gramda kaç tane hidrojen atomu var? İşte siz bir hidrojen atomunun kütlesi yani 1,662 çarpı 10 üzeri eksi 24 ile 6.02 çarpı 10 üzeri 23 çarparsanız ki süratları yok sayıyoruz biri ulaşacaksınız. Yani işte bu 1 gramdır. 1 gramda 6,02x10 üzeri 23 hidrojen otomu var demektir. Buraya dipnot kirelim ama kafalar karışmasın. Belirlenen kontrol otomu karbon 12 olunca hidrojen tam 1 gram değil de 1,008 gram bulunmuş. Ama kolay anlaşılması için hidrojenden açıklamaya çalıştık. Mol neydi? Bir avogadroydu. Bir molde toplam 6.02x10 üzeri 23 tane atom olmak zorunda. Hidrojende bu 1 gramdayken, oksijende 16 gramdır. Karbonda ise 12 gram. Başka bir değişle. 1 gram hidrojende 6.02 çarpı 10 üzeri 23 hidrojen vardır ve bu 1 mol'dur. 16 gram oksijende 1 Avogadro oksijen vardır ve bu da 1 mol'dur. 12 gram karbonda 1 Avogadro tane karbon vardır ve 1 mol'dur. Karbon 12 atomunun atomik kütle birimi 12 olduğundan en kaba haliyle bir hidrojen bir atomik kütle birimi kütleden oluşuyorsa, 12 atomik kütle birimine sahip olan karbon ise 12 tane hidrojenden oluşup bir atom ediyorsa, 1 gram'daki karbon atomu sayısı Avogadro Avogadro bölü 12 olmayacak mı? Yani yine oksijenle aynı veriye ulaşıp sağlama yapalım. Oksijen 16 atomik kütle birimine sahip ortalama 16 tane hidrojenden oluştuğunu varsayarsak 1 gramda Avogadro bölü 16 tane oksijen olacaktır. 16 gramında tam bir Avogadro sayısı kadar atom olacak. Yani tam 1 mol. Atomik kütle birimi çarpı Avogadro sayısı gram demektir. En başka deyişle bir atomun toplamda bulunan Avogadro sayısı kadar hali yani 1 mol hali kaç gramdır ulaşmaya çalışıyoruz. Yani Avogadro sayısı herhangi bir atomun atomik kütlesinin gram cinsinden kullanalım diye var. Neden önemlidir? Avogadro sayısı bir köprü gibidir. Kimya ve atom fiziği arasında köprü kurar. Eğer 6,02 çarpı 10 üzeri 23 atom karbon varsa bu 12 gramdır. 1 avogadro oksijen 16 gramdır. Eğer karbon atomundan 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane alır ve tartarsak 12 gram olduğunu görürüz. Yani atomdan avogadro sayısı kadar almakla atomun kütle birimi grama dönüşmüştür. İşte biz buna 1 mol atom deriz. Avogadro neymiş? 1 molmuş. 602 seksilyon demekmiş. Bu sayıyı hayatımıza kazandıran Quaregna ve Carretto Conto, Lorenzo, Romano, Amedeo, Carlo, Avagadro'dur. İtalyan olan abimiz 1776'da doğup 80 yaşında ölene kadar felsefe, hukuk, matematik, fizik ve kimya alanlarında onlarca katkı sağlamasına rağmen ölünceye kadar pek anlaşılamamıştır. Nasıl anlasınlar bu sayıları der gibi bakıyorsunuz değil mi ekrana? Atom ile molekül arasındaki ayrımında da ilk kez fark eder ve bunu işaret eden Avogadro'nun ta kendisidir mesela. Onun bilimsel katkılarının büyüklüğünü ortaya çıkarmak için başka bir İtalyan kimyacısı olan Canizzaro'ya düşmüş. En önemli yapıtı cisimlerin temel moleküllerinin bağı kütlelerine ve bileşimlerine katılma oranlarının belirleme yöntemi üzerine bir denemedir. Nobel ödülü adaylarından John Paptiste John Perry'nin Avogadro sayısı terimini 1909 yılında bir makalesinde kullanmış ve bu terimi ilk kez kullanan insan olmuştur. Hoşçakalın.